Hepinize merak şarjımız senle birlikte Ali ile iksir farmı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ali dön. <gülüyor> i̇ksir farmı yapmaya geçmeden önce arkadaşlar like at atarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle iksir farmımızı yapmak için bir temel hazırlamamız gerekiyor. O temelde de e yapışkan pistol kullanıyoruz tabii ki de. Şöyle bir yer yapıyoruz. Arka. Burası dışı oldu tabi ya. Yandan da bakıyorum arkadaşlar. Biz üçlü bir sistem yapacağız. Siz istediğiniz kafanıza göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra. Ee, bu, ön, bu ön kısım arkadaşlar. Bu ön kısım. Ondan sonra buraya koyuyoruz. Sonra redstone meselesine ihtiyacınız var. Bir tane daha buraya diziyoruz arkadaşlar. Ali çıkarsa. Yok pardon. oraya dizmiyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Tamam. Bunu da yaptık. Bu <gülüyor> ne oldu? Ali twerk atıyor orada. <gülüyor> Bunu da buraya koyuyoruz. Ben yarım basamaktan yapıyorum. Elimde bu var çünkü. Buraya koyuyoruz. Bak makinenin yapması en kolay farm değil tabii ki de. Tabii ki de. <gülüyor> Türkçe cici ya. Sonra bunun üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Efendim At şunu çöp Gördüm Bu ikinci kat arkadaşlar İkinci kattan sonra üçüncü kat Dört ve beş var arkadaşlar Bunun üstüne koyuyoruz Sonra böyle ee, Bu dördüncü kat Bu da beşinci kat Burada bitti Hem de sayalım bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, altılı. Ha, tamam. Yok, koydun işte. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey, yenileyici dizeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bunlara e, tıklamamaya özen gösterin. Sağ tıklayınca çünkü makine sıkıntı çıkarabiliyor. Kanka, buraya koymuyoruz. Evet, böyle. Arkadaşlar sonra bunun önüne bir şey sistemi yapacağız. Nasıl anlatsam size. Çes sistemi. Sonra bunun bir böyle önüne arkadaşlar şöyle bir yer yapacağız. Daha doğrusu bunu yapmaya gerek yoktu da. Şöyle. Aynen kanka. <gülüyor> Ali bile bilmiyor. Normal... Normal Huni'den yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü bunlar e, şey Resona duyarlı. Simya standı koyacaksın kanka sen. Pardon. <gülüyor> kanka şey kaçlı yaptık ya? Beşli yaptık. Ve burası Yani makine kolay arkadaşlar Diğer makineler de var Düştüm Di Başka makineler de var Onlar kolay olabilir Daha kolay olabilirim de Ama bu daha kolay bence Sonra sulama sistemine gel Bak hızlı hızlı anlatıyoruz arkadaşlar Hızlı sulama sistemine geliyoruz <gülüyor> Aynen kanka <gülüyor> Video esprileri Şöyle şuraya Biz kapı almayı unuttuk. Buradaki suyu kesmek için kapı almanız gerekiyor ama biz böyle kapayalım Sıkıntı yok. Ondan sonra burada işlerim, işlemlerimiz bitti. Tam sulama sistemi de bitti. Buraya su koyacağız. Buzla koyalım hemen. Makineyi yandan e, şey yapacağım zaten. E, sesini alıp size gösteririm. Sıkıntı yok. Videoya eklerim. Gördüğünüz gibi suyumuzu da koyduk. Ondan sonra arkadaşlar. Burada yenileyiciler olması gerekiyor. Yenileyici sistemi de oldukça kolay arkadaşlar. Ee, yarım basamak. Şuraya koyalım. Bunu buraya koyduk. nere Full koydum kanka. Şimdi arkadaşlar. Eee. Zamanlayıcı. Şu bağlantı kısımları birbirine bakması gerekiyor kanka. Ay, kanka demişim. Arkadaşlar birbirine bakması gerekiyor. Bunu da yaptık. Ee, yenileyici değil. E, Comparature İngilizce. Yanlış okudum kesin ama neyse. Sonra buraya ve buraya. Ondan sonra bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Zamanlayıcı kısmı da Kolay arkadaşlar yani. Bir tane redstone blow yapsana. Şimdi 8 tane şişeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Zamanlayıcı için. Hemen bir dere buluyorsunuz arkadaşlar. Ha sen koyuyor musun? Ben yine de göstereyim. Dur kanka. Ben yine göstereyim. 8 tane şişeyi dolduruyoruz. Ee, şunları at abicim. Tamam kanka. Buraya restombilonu. Evet. Zamanlayıcının içine 8 tane şişe koyuyoruz. Arkadaşlar. Ali koymuş. Ve sistem buraya da bunu koyarak. Bu kadar. Böyle. Gördüğünüz gibi makine bu kadar basit arkadaşlar. Yani. Hem de bir deneyelim. Arkadaşlar şimdi size e, makineyi fazla kullanım yani e, nasıl desem size depolama arttırmayı göstereceğim arkadaşlar. Zaten bunu yapamayan yoktur diyebiliyorum. Açıyoruz buraları. Sizin yaptığınız yere bağlı. Bir tane kızıl taşunisi. Pardon böyle değil tabii ki de. Aşağıya bağlanmayacak. Olabilecek en sıkışık şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Buradan bunu aldım. Şimdi tuzaklı sandık koyuyoruz. Yan yana olduğu için. Biliyorsunuzdur zaten. Söyle. Arkadaşlar şimdi bunları buraya koyduk. Depolama sistemi bu kadar basit arkadaşlar. Alt kısmı basit yani. Böyle bir şey yapıyoruz. Tabii ki de böyle değil. Kabul edelim. Hesap yeni bu arada arkadaşlar. diğer bandı. Neden olduğunu sormayın. <gülüyor> Kanka niye diyorsun ama? Şimdi Ali buraya şey koymuş. Nubali. Şunları alalım arkadaşlar. Şunu şuraya koyduk. Tamamdır. Şu an yarım basamak falan var ya. Makineyi bozarsa kötü olur yalnız. Evet, bozdu. Bu depolama sisteminde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun üstüne şöyle bir sistem. Makineyi tamir etsene kanka, claim'deysen. Değilsin doğru. Bunu buraya arkadaşlar. Bunu da buraya. Bitti. Buradaki işimiz de bu kadar. Depolama sistemi mantığı da böyle arkadaşlar. Siz bunu şey yapabilirsiniz. Zaten bizim kendi pro bezimizde de uzattık ucunu veya böyle. Depolama var yani böyle. Bunları tekrar düzeltelim. Böyle. Efendim. Bu da bu kadar arkadaşlar. Bu da çok rahat arkadaşlar. Yani makine hızlı hızlı yaptım, yaptım gördüğünüz gibi. Siz de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Video bu arada 10-11 dakika civarı olacak. Böyle. Yandan da şöyle göstereyim. Evet. Biz. Arkadaşlar biz. Yaptığınız iksire göre evet şey değişiyor arkadaşlar fiyatı. Karınız değişiyor. Biz e, yenilenme iksiri yapıyoruz ve yani 1 milyon falan yatırım yapmıştık önceden. Yani malzemelere. Yani 1 milyonunuz varsa, 1 milyonunuz varsa gidiyorsunuz, e, 20 stick parlayan karpuz. Hep 20 stick parlayan karpuz, 20 stick ışık taşı tozu. 20 stek nether wart. Nether wart'ı kendinizde kasabilirsiniz. 20 stek de barut. Bu kadar alıyorsunuz ve bol bol ediyorsunuz. Eğer az paranız varsa güç iksiri de yapabilirsiniz. O da karlı. Evet, altın farmından da kâr edersin. Bizim nedir da var. Altın farm. A, dışına çıkmış yalnız. Neyse sıkıntı yok. Ne kanka? Sıkıntı yok. Arkadaşlar bunun altına huni koyacaksınız. Ben koymamışım. Heyecandan işte. Hep heyecandan bunlar Şimdi ee, bunu 3'e bölüyorum. Gördüğünüz gibi. Sistem şimdi içindeki malzemeleriyle hazır arkadaşlar. Şu hünleri de koyayım. Sulamadım. Tekrar bir yandan göstereyim arkadaşlar. <gülüyor> Hünler aşağıya bakık oldu. <gülüyor> Düzelt kanka onu. Sulama sisteminin mantığı şu arkadaşlar. Ben 3 stek alayım mesela. Envarterimi dolduruyorum. Bu. Buraya atıyorum. Ben şimdi o kadar atmayacağım. Olsun kanka. Düzeltirim ben onu. Kanka niye alıyorsun? Hadi chest'a doldur tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki iş de bitti. Şimdi yapmanız gereken şey buradan çıkan malzemeleri beklemek. Bakın farm nasıl çalışacak. Humiler göndersin hemen. Kızıl taş hunisi e Olabildiğince az kullanmaya çalışın. Şu sistem kısmında. Çünkü on, kızıl taşlar biraz yavaş arkadaşlar. Geliyor mu? Ha makine şey yapması gerekiyor. Zamanlayıcı oraya gelmesi gerekiyor. Gelsin. Bekleyelim. Biz kendimiz şahsen makineyi kullanıyoruz arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi gelecek. İzleyin. Otomatik bir şekilde. Aynen. Gördüğünüz gibi geldi. Sen sondakini doldurdun mu? Ha, doldurmuşsun. Şimdi Astra biraz sıkıntılı olduğu için yavaş geliyor arkadaşlar. Bu biraz başınıza bela açabilir. Gördüğünüz gibi buraya geldi zamanın arkadaşlar. Bu buraya gidecek, sonra buraya gidecek, sonra buraya gelecek. Sırayla gidecek böyle. Zamanlayıcı onu yönetecek zaten. Full otomatik bir dez bir dezavantajı var arkadaşlar. Bu o da baga bu giriyor arkadaşlar. Pistonun şu ucu yok oluyor. Onu düzeltin yoksa yanlış üretiyor. Şu ucu baga girdiğinde kırıp tekrar koyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ali ile beraber bitirelim bunu. Cici Ali ile. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese bay bay.